Deport Harkı Sistemi'nin ikinci videosuna devam ediyoruz. Daha doğrusu kurumlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son ne yapmıştık? Yüzlerinden geçelim. Ee, user tablosu oluşturmuştuk. Yüzlerinin kayıtların gidilmesi için. stoklarımızı tutmak için stok tablosu. Ilgili stokların ürünlerin çıkması için yani Giriş çıkış işlemlerini kayıt etmemiz için arkadaşlar, mal çıkış tablosu vardı. Hangi stone? Şu mal çıkış tablosuna bir de şunlara bir mal çıkışı daha doğrusu tarih ekledim arkadaşlar. <gülüyor> Enverchart yapalım bunu. Detail ile yapabiliriz. Şu an Merger yapıyorum, değiştirebiliriz bunları ilerlekti zamanlarda Ürün setleri ile alakalı da bir ee, tablo yapmıştık Tabloda User ID Ürün setini oluşturan ee, kişiyi bulmak için Barkod numarası ISP'ye merata Sonra da kitap barkod numarası Şimdi bu ba asıl barkod dediğimiz arkadaşa ilgili sete verdiğimiz barkod kitap barkodu ise ilgili stokumuzda olan ürün barkodu eksilecek adet arkadaşlar bu sette bu üründen kaç tane oldudır arkadaşlar olayımız bu bir tane iki tane üç tane vesaire vesaire neyse bunun sonrası nasıl üst tarafını yaptık daha doğrusu forumları yaptık. Çıkmış formu. Sonra stok giriş, eklesi güncelle. Ürün setlerini yaptık. Ürün setleri ile alakalı bir forum yaptık. Eklesi güncelle. Ürün işlemleri. Sonra da olayımız bu. User işlemleri düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. İlk etapta komuta merkezi diye bir yer kurmuştuk. Burada eski işlemlerini yapacağız. Haliyle buradaki eski işlemlerini yapmamız için yani bağlantıları bağlantıların vesairesin yapmamamız için bir klasınamamızda bağlantıydı, oydu, buydu. Bunları yapalım arkadaşlar. Bunları yapmadan önce arkadaşlar bağlantı klası oluşturacağız. Tamam. Bir tane bağlantı moduna hali hazırda benim diğer videolarımda da göreceğiniz üzere. Publish SQL Connection. Aslında hali hazırda hızı, elimde class var ama yazalım. Şimdi SQL Connection olması lazım arkadaşlar. Secure Connection bağlantını diyelim bu ee, return olarak arkadaşlar bize SQL Client'den gibi yukarıdım zaten görünüşünü şurada şey yaptım işaretledik şimdi bu bize SQL Client ee, döndürecek arkadaşlar şimdi connection olayını hala hazırda bir tane uzatımdan alayım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi şunu şöyle bir açalım. Bağlantı cümlemiz demişiz. geçmiyor. Şimdi database ismini vereceğiz buraya arkadaşlar. DB ismimiz neydi? EBS depo. server surname arkadaşlar. Kontrol noktayla yukarı bir create Provide string olarak bir surname'i verdik. Bu surname'i ben rolup bir yerden mi yapsak ya şuradan yapalım. Bak şuradan alalım. Canet. Şu tablo oluşturmadık arkadaşlar. Onları da birazdan oluşturacağız siyah muhafızayı buradan verdik şimdi burada bir olay var şimdi diyoruz ki eğer bağlantının durumu statüsü bu da nereden geliyormuş ee, bu yukarıda ben bundan önceki dersimizde sistem.data sistem.data.sql.clent bunları ekledim arkadaşlar bu arkadaşlık statü de datadan geliyor connection e, statüsü bağlantının durum yani arkadaşlar diyorum ki bağlantının durumu eğer eşitse Neye? connect statü nokta open eğer açıksa bu arkadaş yani bağlantı e, ama bağlantı kapat şey olabilir bu closed ise pardon yanlış oldu bağlantı eğer açık kapalı ise Connection open. olayımız bu tabi kızıyor neden çünkü bu arkadaş bir değer döndürmesi lazım return connection eski connection döndürecek olayımız bu aynı şekilde bunu kopyalıyoruz arkadaşlar bağlantıyı kapatla ile alakalı bir function yapalım method yapalım function yapalım şimdi bağlantım demişim. Buna da close diyelim. Bağlantının durumu ise burada open ise değil. Connection neydi? Close. Bağlantını açıksa kapat. Olayımız bu. Bunlar bağlantı için arkadaşlar. Şimdi bir de verileri listeleyeceğimiz, listeleyeceğimiz yani data ve listeleyeceğimiz bir fonksiyon olması lazım. Bunun için de hızlı bir şekilde şöyle diyelim ki kontrol nokta gel bana oluştur uğraştım şimdi <gülüyor> <gülüyor> falandı filandı fakat burada şöyle bir olayımız var arkadaşlar private public yapalım. Başka yerde kullanacağız. Şimdi bu da data table döndürmesi lazım arkadaşlar. Onun için data table döndürecek. Tamam. Şimdi burada ilk başa bağlantı yapacağız. Yapacağız arkadaşlar. Yapacağız bütün şey ya. SQL connection con diyelim, com diyelim. Con diyelim. Con Eşittir. Bu SQL Connection'a ne yapacağım? Ben yukarıdaki aslında bağlantım dediğimde bağlantı açılmış halde SQL Connection'a verecek arkadaşlar. Sonra ise bir tane SQL Data Adaptörü oluşturalım. ADTR Eşittir. New SQL Data Adaptörü. Adaptörde ne vereceğiz? Hmm, Insert'e mi bastım lan açıklama? Evet. Tamam, şu an. Gelmedi. Şu yine tuşuna bir basalım. Okey. Şimdi burada ben bu metotta ne istemesi lazım? Bir DataTable değil DataTableView istemesi lazım. Onun için de Using System.Windows.Forms eklememiz lazım. Çünkü buradan geliyor nesneler. Kompetentler diyor create greet. GW ile kısaltalım. Bir de SQL cümlesi vermem lazım. Bu da neyle olması lazım? String SQL XML kısaltılmasıyla yapalım. Burada bizden ne istiyor arkadaş? Bana bir SQL command text ver diyor. Bir de SQL connection'ı ver diyor. SQL.com mantığımızı SQL.cml'yi verdik. Bağlantı yani Eskel connection bağlantısı ver diyor. Onu da yukarıdaki neyi veriyoruz? Konu veriyoruz arkadaşlar. Şimdi. Aslında konu da vermemize gerek yok. Buradan iki kere iş yapacağımıza. Şöyle yaparsın arkadaşlar aynı olaya gelir. Sonra ise adaptör oluşturduk. Adaptörden sonra bir de eee adaptörü table oluştur atacağız. Table'dan sonra da data view'e data source'una data table vereceğiz vesaire vesaire. Şimdi data table'da sınıf global mi oluşturalım? Data table Oluş... şurada olmuş evet, evet. Ata, D1, D1 yapmamız Şimdi, D1. Ata, D1. arkadaşlar, şöyle devam edelim. Bırakış, bunun evet. Bak iş burada bir sinyal oldu. Escape işte. Şu message one stop show. Escape message. EBS. Yapılacak bir Escape şimdi de bize döndürsün yani. Olay bu? Şimdi burada ne yapacağız? Bağlantımızı zaten yukarıda açtık arkadaşlar. Adtr'yi ee, Adtr nokta ADTR. diyoruz arkadaşlar. Fill komutu var burada. Fill ile Neymiş? ver diyor. Veyahut da Data table. Yanlış okuramayacağım. 5 tane var dataset, e, eighty row in dataset, data table, dataset artı string bir egeri tablo, bla bla bla, dizi, start record, maximum record, e, param solu, data da, da, table dizi, data table mesela, mesela. Ben ne yapıyorum? Buna diyorum ki, bütün verileri aktar şeye data table'a diyorum arkadaşlar. Sonra ise ilgili data gridview'e yani gv'ye kw daha doğrusu. Da, data datasource eşittir data table'daki veriyi aktarıyor oğlum işte. Sonra ise ilgili işlem bittikten sonra adaptörümüzü adtr.dispose öldürüyoruz. Dispose'ladıktan sonra tabii ki bağlantıyı kapatmamız lazım. Onun içinde close it. Close it fonksiyonu ve bağlantımız kapanmış oluyor. Sonra ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Return ile data table'ı return arkadaşlar. Bu da ilgili e, table'ları nasıl e, düzeltiyorum. Data girişi evini nasıl işlem yapabiliriz? Olayımız bu. Şimdi Burada Tekle sil dincelleyi yapacağız Onun için de bir cümle yapmamız lazım arkadaşlar Stock Bösürümü kullansam diye düşünüyorum da Gerek yok Gerek yok Şimdi Yine bir tane Metod oluşturma arkadaşlar stan işlemi yapacağız vesaire vesaire Tamam. Bunu da cmd adında bir bir tane metod oluşturalım. Sonra bu Command ne yapsın? Şimdi ona bakıyoruz. Bu Command bir SQL cml alacak, cümlesi alacak. SQLite Onun için de bir bağlantı açmamız lazım. Bağlantı açmadan da SQL command vereceğiz. Command edit. İlişkinin virgül bağlantımı vereyim buraya bağlantıya açılsın burda ise cml sql cml diyelim sql cümle cümlemizi de burda verelim sonra ise kmt.executmentQuery ile olayımızı yaptıktan sonra ne yapalım closet diyerek Bağlantımızı kapatalım. Tamam. Burada da eklesilik, güncelleme olayların hepsi burada yapacağız arkadaşlar. Onun söyleyeyim. Böyle bir cümle yaptık. Ee, şimdi database'te şöyle bir olay var. Şimdi bu biz mal çıkışlarında ee, şey yapacağız. Nedir ismi? Stocktan düşmesi lazım mal çıkışlarında aynı zamanda şöyle yapalım. Yapacağım daha doğrusu. Ee, bir tane trigger oluşturacağız arkadaşlar. Mal çıkış tablosuna eklendiği anda ne yapacak? İlgili barkod numarası barkod numarası eşleşiyorsa ürün adedinden eksi küsurat kadar düşecek. Onu da söyleyeyim. var kullanacağız. Ve benzeri. Ve benzeri. Şimdi eklesi güncelleme Olayını, table'ı Bıla, bıla, bıla Bunları yapmak arkadaşlar Başka, başka, başka Class'ımız böylelikle Oluşturmuş olduk arkadaşlar Şimdi Yavaştan, yavaştan Daha doğrusu o videomuzu şimdi database'imiz oluşturmadık ondan sonra da execute dediğimizde tüm database'lerin şurada halihazırda oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar toplamda 2-4 tane database oluştu arkadaşlar bir sonraki videomuzda da arkadaşlar artık database'in eklesi güncelleme işlemlerinin ürün giriş işlemlerinin ee, class'ını oluşturduğumuzda bir artık bağlantıları yapma zamanı arkadaşlar. Yani şunları yapacağız. söyleyeyim Şimdi ne yaptık burada? Bak bir özetine geçelim. Db'yi oluşturduk. da Database'i oluşturduk arkadaşlar. Sonra ise geldik. Form tarafını oluşturduk. Oluşturduk. Windows Form tarafını oluşturduk. Windows Form'dan sonra ise arkadaşlar ne yaptık? Class tarafını oluşturduk. Şöyle yapalım onu da. Bunun şöyle yapsak daha güzel olur aslında. Class mimarisini oluşturduk. Class'ını oluşturduk bağlantılı yapmamız için. Sonraki adım ise arkadaşlar ne olacak? WinForm ile Class yardım ile geleceğiz. DB'ye bağlanıp ilgili işlemler yapacağız. Olayımız bu. Şimdiki bir sonraki videomuzda da bu bağlantılı olacak muhabbet bu yani. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin